Merhaba arkadaşlar ben Türkiye Yılmaz. San Francisco'da yaşıyorum. Yaklaşık 3 yıl önce Amerika'ya taşındım. Burada hem bilgisayar mühendisliği yapıyorum hem de yapıyorum. Tabii bu karantina dönemi. Koronadan sonraki durumlarda süreçler değişti. O zaman da YouTube'a video çekmek istiyordum ama hem iş yolundan bir, bir şekilde fırsat bulamadım ama şu an Size evimin balkonundan yeni videolarla, aslında bu ilk videomuz ve ilk videoyu sizinle paylaşmak istedim. Teknoloji konularıyla, aynı zamanda müzikle ilgili bilgiler, aynı zamanda lifestyle, tabii ki bu çevredeki, bölgedeki gezilecek, görecek yerler. Bunları ne paylaşmış olacağım. İlk videoda kahveyle başladım çünkü uzun zamandır bu benim hobim. Yaklaşık bir 7, 7 sene olacak, 7 senedir kahveyle ilgili deneyimler yapıyorum kendimle ilgili. Bugünkü yapacağımız teknik ve 60 yöntemi. V60 yönteminde e, filtre kullanıyoruz ve bu filtre sayesinde aslında kahveyi en, en iyi demleme e, süresini yaptığınız zaman en iyi kalitede ve en iyi lezzeti yakalayabiliyorsunuz. O yüzden su oranı ve kahvenin oranı ve aynı zamanda demleme tekniğinin e, detayları var, bunları sizinle paylaşmış olacağım. <gülüyor> Gerekli olan malzemelerde tartıya ihtiyacım var. 21 gram çekirdek kahve kullanıyoruz taze bir tadı almak için. <gülüyor> V60 filtresini ben seramik olanını kullanıyorum. İsterseniz plastik olan da var. Üstüne de kağıt fitre koyuyoruz kahvenin acılığını alması için. Bu kağıt filtrenin tadının ee, kahveye çok geçmemesi için sıcak kaynamış sıcak suyla. Yaklaşık 98 derece sıcak suyla iyice vitremizi yıkıyoruz. Çekmiş olduğumuz 21 gram kahveyi ekliyoruz. Bu 21 gram kahveye karşı gelecek yaklaşık iki katı olacak şekilde 40 gram su ekliyoruz. Öncesinde tartışı buluyoruz. 40 gram su ekledikten sonra 30 saniye bekliyoruz. Bir sonraki 30 saniyede 1.40 gram daha su ekliyoruz yaklaşık 1 dakika oluyor. Sonrasında 340 gram su olacak şekilde 2.5 ile 3 dakika arasında kahveyi demlemeye bırakıyoruz. Afiyet olsun. Umarım keyif alırsınız. Bir sonraki videolarda daha farklı konular ama tabii ki de yine Amerika'daki hayatta ilgili farklı farklı videolar çekmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere.